Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle beraber Fitbit Versa 2 akıllı saati inceliyoruz. Özellikle sağlıklı yaşam konusunda dikkat edenlerin ilgisini çekebilecek olan bu akıllı saatle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda hep beraber izleyelim. Biz Fitbit Versa 2'yi kutusundan çıkarmış ve genel özelliklerine hızlı bir göz atmıştık. Ee, biliyorsunuz son dönemde akıllı saatler kullanımı giderek artmaya başladı. Birçok farklı markanın akıllı saati var. Huawei'nin var, Honor'un var, G'nin var. Ee, özellikle Apple tarafında baktığımızda Apple Watch var. Bu gibi akıllı saatlerle hem sağlığımızı takip ediyoruz hem de daha sağlıklı bir yaşam konusunda bize yardımcı oluyorlar. Fitbit de aslında... E belki aramızda bilenler vardır, bilmeyenler için ben hatırlatma yapayım. Fitbit uzun yıllar önce akıllı saat üretmeye başlayan aslında akıllı saatlerin babası sayılabilecek bir marka. 2000'li yıllardan bu yana akıllı saat üreten markanın bir sürü modeli bulunuyordu. Versa 2 de bu aileye yeni katılan yeni bir akıllı saat. Her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Silikon bir kayışımız var. Hemen şöyle ekranda da görüyorsunuz. Detaylardan da bunu vereceğim size. Çok kolayca çıkabilen bir mekanizması var kayışların. Alt kısmında iki tane pimi var. Yani her bir kayış için sağda ve solda olmak üzere birer tane pim var. Öte yandan bu arada şunu söyleyeyim. Putu açılımında anlatmıştık. Şöyle uzun da bir kayış da çıkıyor. Eğer bileğiniz kalınsa ya da ben biraz daha böyle şey kullanmak istiyorum, uzun kullanmak istiyorum diyorsanız bu kayışı da kullanabiliyorsunuz. Ama benim benim için bileğim normal kalınlıkta ve ben kutusundan çıkan standart olan kayışını kullandım. Eğer kalın bilekliyseniz uzun olanı da tercih edebilirsiniz. Saatin gövdesine bakacak olursak kare şeklinde bir gövde tasarımı var ve köşeleri yuvarlatılmış. Onu, onu belirtmiş olayım. Bu köşeleri yuvarlatılmış Evet gövde da önlem bakıldığında sağda bir tane düğme var zaten cihazın başka bir düğmesi de yok arka tarafı çevirdiğimizde ise karşımıza kontaktörler ve bu kalp ritmini okumak için uyku düzenini takip etmek için kullanılan algılayıcılar karşımıza çıkıyor bunun dışında saatte hani başka düğme vesaire şu bu yok bir de önlem baktığımızda sol tarafta bir delik var burada mikrofon deliği arkadaşlar bu mikrofonu ise ağırlıklı olarak Alexa ile komut vermek için ki öyle bir özelliği bulunuyor ve aynı zamanda diyelim ki WhatsApp'ta mesajlara sessiz olarak da yanıt verebiliyoruz. Onun için dikte etmek için kullanıyoruz. Birazdan onun detaylarını da anlatacağım sizlere. Şimdi bu genel görünümden sonra ben biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Amazon Alexa desteği var Fitbit Versa 2'de 24 nabız kontrolü yapabiliyor. Uyku takibi yapabiliyor oldu, söylemiştik. Spotify kontrolü var. Üzerine uygulama yükleyebiliyorsunuz. Sınırlı olmak kaydıyla her uygulama yok belki ama Spotify gibi uygulama yükleyebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. 6 güne varan pil ömrü ki biz bunu test ettik. 6 günü çok rahat görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 5-6 gün kesin görüyorsunuz. 50 metre kadar su geçirmeme. NFC özelliği bulunuyor. Lityum polimer bir pil var üzerinde. Bluetooth 4.0 desteği sunuyor bu akıllı saatimiz. 15'ten fazla da Temel egzersiz modunu saat üzerinden görebiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Kadran değiştirme özelliği var ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Birçok kadran var. Özellikle Versa'nın en iyi olduğu alanlardan bir tanesi bu mağazası. Birçok yazılım var burada. Birçok uygulama yükleyebiliyorsunuz. Yani i̇nsanların geliştirdiği, insanların yaptığı uygulamalar var. Mesela koronavirüs sürecinde olduğumuz bu günlerde elinizi 20 saniye yıkadığınızı gösteren bir kadran yükleyebiliyorsunuz. 20 saniye sonra o kadran size uyarıda bulunuyor. Ya da ne bileyim özel bir ihtiyacınız var onun için yazılmış ücrette de ücretsiz bir sürü uygulama var bir sürü kadran var ücretli kadranlar da var ücretsiz kadranlar da var bunlar da o uygulama üzerinden yükleyebiliyorsunuz güzel bir özellik olmuş. Cihazın fiyatı ise biz bu testi yaptığımız Mayıs ayının başında 1499 TL idi. Evet Fitbit Versa'yı ben günlük olarak kullandım ki ben saat taktığım zaman asla çıkarmıyorum. Banyoda bile banyo yaparken bile saati çıkarmıyorum. E zaten su geçilmez bir saat. O bakımdan bütün özelliklerini hemen hemen test etme ve kullanma imkanım oldu. Bir kere şunu söyleyeyim Fitbit Versa 2 daha çok sağlıklı yaşam konusunda ki genelde Fitbit zaten isminden de anlaşılıyor. Daha çok sağlıklı yaşam konusunda bir akıllı saat. Egzersiz ölçümleri var. Tamam. Onda bir sorun yok. Güzel de ölçüyor. Ama mesela GPS özelliği yok bu akıllı saatin arkadaşlar. O yüzden hani ben koştuğum bir yerin konumunu da bana kaydetsin. Ben onu haritadan da görmek istiyorum vesaire gibi şeyler yaparsanız ne yazık ki bu akıllı saat öyle bir fonksiyon size sunmuyor. En azından kendi üzerinde bütün ışık olarak sunmuyor. Ama kalp bitmenizi takip edebiliyorsunuz. Uyku düzeninizi takip edebiliyorsunuz. Size gün içinde uyarılarda bulunabiliyor. İşte ayağa kalk diyor, çok oturdun diyor, biraz dolaş diyor vesaire bir sürü şey yapabiliyor. Çok güzel de bir ekranı var. Ekran çok başarılı bir şekilde tasarlanmış. Ve bu ekrana baktığınızda size birçok bilgiyi verebilen kadranları da görüyorsunuz. Bu kadranları da seçebiliyorsunuz. Saati o anda yani anlık olarak 5 tane kadran yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama e, uygulaması var bir tane Fitbit diye bir uygulaması var. O uygulama üzerinden... Mağazasından ücretli ya da ücretsiz yüzlerce kadranı yükleyebiliyorsunuz. Farklı farklı eğlenceli, komik, güzel zevkinize göre kişiselleştirebileceğiniz bir sürü kadranı da yine bu akıllı saate yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir özelliğinin olduğunu söyleyeyim. Ben bu mağaza tarafını çok beğendim. Ha, pahalı uygulamalar da var, ücretli uygulamalar da var. Bazı her şeyi ücretsiz bulamıyorsunuz. Bu bir handikap bir, bir parça bizim gibi doların kurunun yüksek olduğu bir ülkede yaşayanlar için ama genel olarak baktığımızda en az seçeneğin olması güzel olmuş. Çünkü Akıllı saatlere bir uygulama yüklemek isteyen bir kitle var. Zaman zaman böyle sorular soruyorsunuz. Onlar için önemli bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kullanımı kolay bir menü bizleri karşılıyor. İşte exercise var, timer var. Bir İngilizce olduğunu söyleyeyim bu arada. Türkçe değil ne yazık ki. Spotify'ı görüyoruz. Spotify yükle olarak geliyor. İşte relax, weather yani hava durumu, müzik, wallet yani cüzdan ki burada Fitbit Pay diye bir özelliği var. Ama Türkiye'de kullanılmıyor ne yazık ki bu özellik şimdilik. Deezer var. Onu yükleyebiliyorsunuz. Strava var. Egzersiz programı. Ajanda var, saatler var. Oyun yükleyebiliyorsunuz. Mesela birkaç oyun yüklemiştik biz. tic tak toe var. Onu yükleyebiliyorsunuz. Ne bileyim? Farklı farklı oyunlar var. Alexa'yı kullanabiliyorsunuz. Alexa'yı kullanırken de ayarları uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Fitbit uygulaması üzerinden. O uygulama üzerinden ayar yaparsanız işte düğmeye basılı tuttuğunuz zaman Alexa aktif hale geçiyor ve Alexa'ya soru soruyorsunuz. İşte saat kaç, hava durumu nedir, ne bileyim. Böyle benzeri sorular sorabiliyorsunuz veya bir şeyleri yapmasını istiyorsunuz. Yapabileceği bir şeyse o sizin için yerine getiriyor. Ee, öte yandan bu sesli mesaj olayını WhatsApp gibi uygulamalarda da kullanabiliyorsunuz. Mesela onun için de öncelikle Fitbit uygulamasından hangi mesaj programından bildirim alacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra diyelim WhatsApp'ta bir mesaj geldiği zaman sizin konuşmanıza cevap Ama şöyle bir sıkıntı var. İngilizce olarak konuşmanız gerekiyor ve o İngilizceye çevriliyor. Türkçe desteği ne yazık ki yok. Hani mesela birisi size işte şunu yapma, yapabilir misin diyor. Evet diyeceksiniz. Evet diyemiyorsunuz. Yes demeniz lazım. Çok büyük sıkıntı mı? Evet biraz büyük sıkıntı. İngilizce konuşmamız her zaman mümkün olmayabiliyor. Onun için de yazılı bir yanıt veremiyorsunuz arkadaşlar. Yazılı bir yanıt verebilen akıllı saatler var. Samsung'un mesela var modellerinde ama bunda öyle bir seçenek, öyle bir imkan bulunmuyor. Şimdi biliyorsunuz akıllı saatlerde özelleştirme farklı ihtiyaçlara göre akıllı saatlerde var. Fitbit ise bu tercihler tarafında baktığımızda ağırlıklı olarak işte yeme içme tarafında bana biraz daha mantıklı gibi geldi. Çünkü Fitbit'in kalori ölçme, kalori işte takip etme özellikleri falan da var. Bu da ne yazık ki İngilizce, Türkçe desteği falan yok ama e böyle bir beklentiniz varsa bunu çok başarılı bir şekilde yerine getirebilir. Bir de Fitbit'in premium tarafı da var bu arada arkadaşlar. Şimdi ücretsiz olarak kullanıyorsunuz saatin uygulamasını vesairesi ama bazı ekstra özellikler için para ödemeniz gerekiyor. O bakımdan hani eğer sağlıklı yaşam konusunda, egzersiz konusunda, sportif anlamda söylemiyorum bunu, çok daha iyi bir akıllı saat arıyorsunuz, Fitbit bu manada sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Ama daha çok burada işin yeme içme ile ilgili taraf, tarafındaki sağlıklı yaşamdan bahsediyorum ben. Spor tarafında 15 tane egzersiz var. Hani yeterli mi? Temel egzersizler bunlar yeterli ama... Daha fazlasını isterseniz Fitbit size bunu sunamıyor. Ayrıca GPS özelliği de yok. Yani GPS benim şey için önemli değil diyorsunuz, sıkıntı yok ama sıkı sporcular için GPS özelliği olmaması önemli bir dezavantaj diye düşünüyorum. Fitbit'in bir de akıllı telefon uygulaması bulunuyor. Bunu mutlaka telefonunuza kurmanız gerekiyor ki gerekli ayarları, iletişimi, işte uygulama yüklemeyi vesaire oradan ayarlamanız gerekiyor. Ağırlıklı olarak güzelce bir arayüzü var, derli toplu bir arayüz var. O arayüze girdiğiniz zaman işte Fitbit'in işte o anki kalp ritminizden tutun da işte uyku durumunuzu vesaireyi görebileceğiniz bir arayı sizi karşılıyor. Attığınız adımı size söylüyor. Şu kadar adım attın, şu kadar yol yürüdün, şu kadar mesafe yürüdün gibi bilgiler size verebiliyor. Bunlar dışında baktığımızda işte kendinize bir hedef belirleyebiliyorsunuz. E, su içme hedefi yapabiliyorsunuz. Mesela şu kadar su içeceğim, bu kadar su içeceğim. E, yiyeceklerinizi kayıt edebiliyorsunuz. Şu, ye şunu yedim, bunu yedim gibi. Ama söylediğim gibi bunu İngilizce olarak e, yapıyor. En çok yediğiniz şeyleri vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Bunu yapmak için de tabii barkod okuyucusu falan gibi kullanması gerekiyor. O yüzden birazcık hani uğraşmanız lazım açık söylemek gerekirse. Ayrıca saatle ilgili bazı düzenlemeleri de yine bu uygulama üzerinden yapıyorsunuz. İşte hangi uygulamadan bana mesaj gelsin, cüzdanımda ne var vesaire gibi bütün ayarlarınızı bu Fitbit'in uygulaması üzerinden yapmanız gerekiyor. O yüzden akıllı saati aldıktan sonra bu uygulamayı mutlaka ve mutlaka cep telefonunuza kurmanız gerekiyor. Ayrıca birçok uygulamadan yine bu Fitbit uygulaması içinden hangi uygulamalardan bildirim alabileceğinizi tek tek işaretleyebiliyorsunuz. O bildirimleri görebiliyorsunuz. Ama söylediğim gibi böyle bir hani bunlara yanıt vermek gibi falan bir şey en azından o Alexa üzerinden yaptığınız arama dışında çok fazla bir seçeneğiniz yok. Öte yandan telefonla eşleştirdiğiniz Fitbit Versa 2 ile telefon görüşmelerini görebiliyorsunuz. Size gelen bir Arama olduğu zaman bileğinizde hem titriyor hem de ekranda gösteriyor. Ama az önce söylediğim gibi üzerindeki mikrofonu sadece Alexa ile beraber kullandığınız için ve hoparlörde bulunmadığı için sesli görüşme yapamıyorsunuz. Ancak reddedebiliyorsunuz. Yani saatin üzerinden reddetmeniz mümkün. Kişinin ismini gördükten sonra. Ama saat üzerinden konuşma yapamıyorsunuz. Videonun içinde de bahsettiğim gibi Fitbit Versa 2 özellikle uygulama yüklenebilmesi tarafında çok çok çok başarılı. Bir sürü uygulama, farklı farklı uygulama var ki mesela böyle hani her yerde bulamayacağınız özel uygulamalar da var. Çünkü Fitbit'in bu alanda ciddi bir tecrübesi var. Ama kapalı bir ekosistem bu. Hani her istediğiniz uygulama yok. Ama hiç beklemediğiniz bir uygulamayı da orada bulabiliyorsunuz. Enteresan bir akıllı saat olmuş ekosistemle beraber değerlendirdiğimizde en büyük ekosistemin Fitbit'te olduğunu söyleyebilirim. Fitbit Versa 2 ile ilgili yapacağım bir eleştiri ise birazcık menünün çok basiti olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Günümüz akıllı saatleri böyle daha havalı, daha şekilli, daha böyle kullanıcı dostu arayüzlerle biraz geliyor. Biraz bilgisayar gibi, telefon gibi oluyor. Fitbit aslında uzun yıllarda devam ettirdiği tasarım anlayışını arayüz tasarımından bahsediyorum bu arada. Aynen bu saatte de kullanmış. Dünya değişti. Birazcık daha böyle modernize edilse sanki bence daha iyi olabilir. Ama bunu sevenler de olabilir arkadaşlar. Bu birazcık kişisel bir yorum o bakımdan eğer bu saati almayı düşünüyorsanız o arayüzüne bir bakıp ondan sonra sizin kendinizin karar vermesi daha mantıklı olacaktır. Gelelim fiyatla ilgili yorumumuza. Söylediğim gibi inceleme yaptığımız tarihteki bu saatin fiyatı 1499 TL idi. Bu fiyata birçok saat var arkadaşlar. Apple Watch Series 3 alınabilir. 3 aşağı 5 kır bu fiyata. Huawei'nin Watch GT2 GT2e'si var. Honor'un Magic Watch 2'si var ki Huawei Watch GT 2 ile aynı platformu kullanıyor. Bu ve benzeri saatler, Xiaomi'nin bir sürü böyle benzer saatleri de var arkadaşlar. Onlar da alınabilir. Onların artıları var, eksileri var. Bunun artısı var, eksisi var. Ama bu saate baktığımda özellik anlamında Watch GT 2'ye fazlasıyla benzediğini söyleyebilirim. 3 aşağı 5 kuru onda da benzer özellik de var ama onda saatte görüşme de yapabiliyorsunuz. Bunda saatte görüşme özelliği yok arkadaşlar. Ayrıca onda GPS de var bunda yok. Birazcık hani neyi için istediğinize bağlı olarak fiyat konusu yani pahalı da diyebilirim. Hayır normal de diyebilirim. Ama eğer telefonla görüşme vesaire istiyorsanız çok daha fazla egzersiz takip istiyorsanız Fitbit versiyonu size uygun olmayacaktır. Ama yeme içme konusunda sağlıklı yaşam anlamında bir çabanız varsa... Aradığınız saat Fitbit Versa 2 arkadaşlar. Evet sevgili teknoloji oku takipçileri bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Fitbit Versa 2 akıllı saati anlatmaya çalıştık. Ürünle ilgili merak ettiğiniz şöyle bir özelliği var mı? Şunu yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor mu? Gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum. Ama değilseniz olun. Şu anda 17 bin civarındayız. 50 bin yapalım, 100 bin yapalım. Büyük bir aile olalım. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda da takip edebilirseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.